Merhaba sevgili mavi kadın izleyicileri. Astroloji dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ay İkizler çocuğunu konuşacağız. Ay İkizler burcunda olduğunda çocuğun karakteri nasıl şekilleniyor? Hep beraber buna bakacağız. Müzik Ay ikizler çocuğu çok meraklıdır. Hava elementinin ilk burcudur ikizler ve e, iletişim gezegeni Merkür'ün etkisindedir. Dolayısıyla bu çocuklar devamlı hareket halinde olmak isteyen, zihinleri sürekli meşgul, aynı anda birkaç işe birden yetiş, birkaç şeye birden yetişebilen, e, meraklı, her şeyi öğrenmek isteyen, annelerini, annelerini, babalarını sürekli sorulara boğan e, çocuklardır. E, bu çocukları zihinsel olarak oyalamak aslında biraz zordur diyebiliriz. Bu çocuklar büyüdüklerinde e, çok iyi birer gazeteci olabilirler. Da eklemek istiyorum. Çünkü bu çocuklar küçük yaşlardan itibaren okuma yazmaya son derece meraklıdırlar yaşıtlarından hatta daha erken bile konuşabilirler. Şimdi bu çocukların oldukça paylaşımcı çocuklar olduğunu görüyoruz. Mesela bir şey öğrenirlerse bunu hemen başkalarıyla paylaşmak isterler. Bu aynı zamanda kardeş paylaşımını da tabii akla getiriyor. Kardeşleriyle de paylaşımları gayet olumludur. Ancak bu çocukların dikkati çabuk dağılabilir. Bir rutin içine girmekten çok fazla hoşlanmayabilirler. Kıskan çocuklar değillerdir. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabii Güneş Burcu'na göre de şekilleniyor bu çocukların karakteri. Diyelim ki Güneş Burcu balık, öz burçları balık. O zaman akılları, zihinleri biraz karmaşık olabiliyor ve duygusal gelgitler yaşamaya biraz meyilli olabiliyorlar ve en önemlisi de biraz kararsız bir yapıda olabiliyor bu çocuklar. Diyelim ki Güneş Burçları Başak o zaman Merkür'ün etkisi, iletişim gezegeni Merkür'ün etkisi ikiye katlanıyor. Bu çocuklar ilerleyen yaşlarında entelektü, kültüel faaliyetler konusunda daha istekli Olabiliyorlar. Peki, ay olumlu etkiler aldığında anneyi nasıl görüyorlar? Bir kere çeşitli e, çocuğunun çeşitli ilgi alanlarını besleyen, onu bu ilgi alanlarına daha da fazla yönelten e, bir anne e, modeli karşımıza çıkıyor. Aynı, aynı zamanda çocuğun kendini ifade etmesine olanak veren bir anne modeli karşımıza çıkıyor. Çünkü bu çocuğu, hiç, çocuk için kendisini ifade etmek çok önemli. Eğlenceli, sosyal ortamlar içinde bulunmaktan hoşlanan ve çocuğun da bu sosyal ortamlar içine dahil eden anne karşımıza Çıkıyor. Ay olumsuz olduğunda ise biraz asabi, ne yapacağı önceden kestirilemeyen, ruh hali çok değişken bir anne olabiliyor ve başkalarının işine çok fazla karışan, çocuğuyla çok da fazla ilgilenmeyen, başka ilgi alanları olan, ilgisini farklı yerlere dağıtan bir anne ve aynı zamanda çocuğun meraklı doğasını tatmin etmekten çok uzak olan bir anne karşımıza çıkabiliyor. Ama dediğim gibi hiçbir şey astrolojide kesin değildir. Siyah ve beyaz olarak ayrılamaz. Dolayısıyla bu etkiler her haritada bir kombinasyon şeklinde, yani çoğu haritada bir kombinasyon şeklinde bulunacaktır. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Müzik